Uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba. Evet biliyorum bir aydır video gelmiyordu, çünkü bilgisayar ayarlamaları, üniversite falan çok yoğundum. Ayrıca Brawl Stars da ekstra sıkıcı olmaya başlamıştı. O yüzden video gelmiyordu. Geçmişi geçmişte bırakıp videoya dönme zamanı. Öncelikle kanala abone olmayı unutmayın çünkü önümüzdeki güncellemeler şahane olacak ve bu güncellemeler hakkında önden bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca kanalın topluluk bölümü sonunda açıldı. Artık orası ile birlikte çok uzak kalmayacağız. Hadi videoya geçelim. İlk olarak yeni sezon başladı. Benim de bu sezonun sonunda hesabım tamamen max olacak. Fullemek falan deyince yeni gelecek omega kutusundan bahsedeyim. Sanırsam yılbaşına özel mega kutu, omega kutu görünümüne bürünecek ve mega kutudan sadece görünüşü farklı olacak gibi düşünüyorum. Birkaç önceki Brawl Talk'ta hikaye modu geleceği söylenmişti. Onunla ilgili sızıntılar da var, tam bitmemiş bir harita, taret düğme ve kapı gibi kaplamalar oyuna eklenmiş durumda. Galiba, Minecraft Dungeons gibi bir mod olacak. Ve işte herkesin çok seveceği sızıntı. Artık karakteri kutudan çıkarmak yerine oynayarak da açabileceğiz. Son Brawl Talk'ta da ufak gözüktüğü üzere bu özellik aralık güncellemesinde eklenir gibi duruyor. İki yeni jetonumuz var, ve her ikisi de savaşarak kupa yolundan ve Brawl Pest'ten alınabiliyor. Belirli bir miktar biriktirdiğinizde ise istediğiniz karakteri açabiliyorsunuz. Kasalardan çıkarmak tabi ki kalkmayacak. Bu özellik ekstra olarak gelecek. Yani hem kasadan çıkarabileceksiniz hem de savaşarak daha hızlı bir şekilde açabileceksiniz. Bugünlük bu kadar. Katkıda bulunmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.